Burada üç farklı toplama işlemimiz var. Konuyu daha iyi kavramamız için her soruda videoyu durdurup kendi başınıza çözmeyi denemenizi istiyorum. Fakat soruları yaparken, eldeli toplamanın ne anlama geldiğini de unutmamanızı istiyorum. Şimdi ise soruyu çözmeyi denediğinizi varsayarak beraber çözmeye başlayacağız. Elimizde 9 artı 6 yani 9 birlik artı 6 birlik var. 9 artı 6, 15'e eşit olduğuna göre, 5'i buradaki birler basamağına yazabilir ve 1'i de taşıyabiliriz. Fakat burada aslında ne yapmış olduk? Bu bir neyi temsil eder? Bu biri onlar basamağına koyacağız. Bir onluk onu gösterir. Tüm yaptığımız 9 artı 6 işleminin 10 artı 5'e yani 15'e eşit olduğunu bulmaktı. Onlar basamağında 1 artı 0 artı 9'dan 10 var. Yani buraya 0 yazıp 1'i taşıyabiliriz. 1 artı 0 artı 9 eşittir 10. Peki bu neyi ifade eder? Bu 1 onluk artı 0 onluk artı 9 adet onluğu ifade eder ki, sonuç 10 adet onluktan 100 olur ya da Yüzü ifade ederken bir yüzlük ve sıfır onluğa eşit diyebiliriz. Burada eldenin gösterdiği tek şey o. Şimdi ise elimizde bir artı yedi artı dokuz var. Toplamamız on yedi olur. Unutmayalım ki bu sayılar yüzler basamağındaydı. Bu yüzden işlemimiz aslında bir yüzlük artı yedi yüzlük artı dokuz yüzlük yani 17 yüzlüğe eşit olur. Ya da 1 binlik ve 7 yüzlüğe eşit olur. Tabii ki burada da 5'imiz var ve böylece işlememizi bitirmiş olduk. Harika. Şimdi bir de bunu deneyelim. Bunu buraya sizlere uygun sayıları uygun basamaklara göre sıralamanız gerektiğini hatırlatmak için yazdım. Şimdi bunu yeniden yazarsak Birlikleri birler basamağının altına yazıyoruz, onlukları da onlar basamağının altına yazıyoruz. Bu şekilde uygun değerleri ekliyoruz. Yani, 3 artı 8 eşittir 11. 1, bir, birler basamağında ve bu 1 onlar basamağında. 10 artı 1 eşittir 11. 1 artı 7 eşittir 8. 8 artı 8 eşittir 16. Bu aslında 16 adet onluk. Şimdi 16'yı buraya not edelim. 16 adet onluk neye eşittir? Aslında 160'a eşittir. Bu 6, 60'ı gösterir ve 1, 100 var. 1 artı 3 eşittir 4. Fakat bunlar aslında yüzlükler yani bu aslında 4 yüzlük. Yani sonuç olarak elde var, 461 Sonuncu örneğimiz 9 artı 3 eşittir 12 2 birlik ve 1 bir onluk 12 sayısı 10 artı 2 ile aynı şeydir Onlar basamağına baktığımızda ise 1 artı 4 artı 9 eşittir 14 Yani 4 yazıyoruz ve 1'i taşıyoruz Fakat unutmamalıyız ki bu aslında 10 artı 40 artı 90 eşittir 140. Bu da 40 artı 100 işlemiyle aynıdır. 1 artı 1 artı 2 eşittir 4. Bu yüzler basamağında yani bu aslında 1 yüzlük artı 1 yüzlük artı 200l yani 400'e eşittir. Ve bunların da üstesinden geldik. Histórica